Merhaba, sanırım hepimiz, suyun yaşam için ne kadar önemli ve gerekli olduğu konusunda hemfikiriz. Vücudunuzda gerçekleşen ve hayati önem taşıyan tüm biyolojik süreçler, suya bağlı. Hatta yüksek ihtimalle suyun içinde gerçekleşiyor. Hücrelerinizin içinde yer alan stoplazma büyük ölçüde sudan meydana gelmiştir. Hatta ve hatta şu an sesini duyduğunuz bana ait olan bu vücut da yüzde altmış ya da yetmiş oranında sudan oluşuyor. Evet, gerçekten de. Beni bu videoyu hazırlayan kocaman bir su bidonu olarak düşünebilirsiniz. Ha, ama unutmayın sizler de birer su bidonusunuz. <gülüyor> Şaka bir yana suya ihtiyacı olanlar sadece insanlar değil. Tüm yaşam formlarının hatta yaşamın kendisinin de var olabilmek için suya ihtiyacı var. Başka gezegenlerde yaşam ararken bilim adamlarının her şeyden önce oralarda su olup olmadığını araştırması da işte bu yüzden. Bazı yaşam formları su dışında da var olabilir. Ama bizim bildiğimiz yaşam için gerekli olan şeylerden biri, hatta en önemlisi sudur. Şimdi suyun neden bu kadar önemli ve özel olduğunu anlamak için, gelin suyun yapısını ve moleküler seviyede kendi içindeki davranışlarını inceleyelim. Bildiğiniz gibi su, bir oksijen ve iki hidrojen atomundan meydana gelir. Suya H2O dememizin sebebi de budur zaten. H2O. Bu bağlar kovalent bağlardır. Kovalent bağda elektron paylaşımı vardır ve bu iki atomda bu elektronların sahibiymiş gibi davranır. Suda bu bağlar elektron çiftlerinden oluşur. Şimdi bu hidrojen atomlarını neden buraya çizdiğimi merak ediyor olabilirsiniz. Birini buraya, birini de karşısına çizebilirdim, öyle değil mi? Bunun sebebi oksijenin iki tane değerlik elektron çiftine sahip olmasıdır. Değerlik elektronları her zaman birbirlerini iterler. Ve işte bu yüzden su molekülü üç boyutlu olarak düşünüldüğünde, Dört yüzlü bir şekle sahiptir. Daha iyi anlaşılması için çizmeye çalışacağım. Bu, oksijen. Bu, değerlik elektron çiftlerinden biri. Yeşille çizelim. Evet, bu da diğer çift. Hidrojen atomuyla olan kovalent bağlardan biri burada. Diğeri de burada yer alır. Gördüğünüz gibi ortaya dört yüzlü bir şekil çıktı. Evet, bu şekil bir dört yüzlüye oldukça benziyor. Su molekülünün önemli özelliklerinden biri, hidrojen atomlarının molekülün bir ucunda yer almasıdır. Bu durum suya o özel ve benzersiz özelliklerini kazandırır. Daha fazla ilerlemeden küçük bir hatırlatma daha yapayım. Kimya derslerinde buradaki elektronları ve bu bağları çok düzgün bir şekilde çizeriz ama gerçekte olan bu değildir. Elektronlar durmadan bir yerden başka bir yere zıplar ve elektronları düşündüğünüz zaman onları nerede bulabileceğinizin ihtimalleri üzerinde konuşursunuz. Bunun için, buradaki elektronların kesinlikle burada olduklarını düşünmek yerine, bu atomların çevresindeki bulutta yer aldıklarını düşünmelisiniz. Evet, elektronların sürekli hareket halinde olup, oradan oraya zıpladıkları için kesin bir yerde değil de, bu atomların etrafındaki bulutun içinde yer aldıklarını düşünmek çok daha doğru olur. Devam edelim. Su molekülündeki oksijen, aşırı derecede elektronegatiftir. Yani buradaki ve buradaki oksijenler, aşırı derecede elektronegatif. Hatta oksijen, bildiğimiz en elektronegatif elementlerden biri ve hidrojenden çok ama çok daha fazla negatif. Şu anda, elektronegatif ne demek acaba diye soruyor olabilirsiniz. Elektronegatif, elektronları ve bu elektronları kendine saklamayı seven anlamına gelir. Evet, oksijen elektronları kendine saklamayı sever. Kısacası buradaki elektron paylaşılması üzerine kurulan kovalent bağlarda bile, oksijen elektronlar benimle daha fazla vakit geçirecek gibi bir tutum takınır. Böylece bu elektronlar hidrojenlerin bulunduğu taraf yerine diğer tarafta daha çok vakit geçirirler ve bunun içinde su molekülünün hidrojensiz yani benim çizimimdeki üst tarafında kısmen negatif yüklü bir kutup oluşur. Yunan alfabesinden bir harf olan delta kısmi yükü simgeler. Evet dediğim gibi. Burada kısmen negatif yüklü bir kutup oluşur, çünkü elektronlar negatiftir. Elektronlar burada daha fazla zaman geçirdiği için bu tarafta da kısmi pozitif bir yük oluşur. Kısmi pozitif yük. Bu çizimde sadece bir tane su molekülü var. Ve evet, itiraf ediyorum, bu çok da ilginç değil. Ama birden fazla su molekülü bir araya gelerek etkileşim içine girdiklerinde durum son derece ilginç bir hal alır. Hemen bir tane daha su molekülü çizelim. Bu oksijen. 2 tane de hidrojen var. Ha, bağları unutmayalım. Burası kısmen negatif yüklü. Burası da kısmen pozitif. Şimdi durum böyle olunca bu molekülün kısmen pozitif yüklü tarafı, bu molekülün kısmen negatif yüklü tarafına çekilir. Bu çekim kuvvetine de hidrojen bağı denir. Evet, buradaki bağın adı neymiş? Hidrojen bağı. Suyun davranışını özel kılan şey işte budur. Önümüzdeki videolarda, bu alçakgönüllü hidrojen bağının, suya eşsiz özelliklerini nasıl kazandırdığı hakkında konuşacağız. Hidrojen bağları, kovalent bağlardan güçsüz ama suyun normal basınç ve sıcaklık koşullarında akışkan olmasını sağlayacak kadar güçlüdür. Bunların arasındaki çekim ve kohezyon sayesinde olduğu kadar bu iki molekül arasındaki bağ bozulduğunda hemen yeni birinin kurulması sayesinde su bu akışkan yapıya sahiptir. Burada da başka bir hidrojen bağı olduğunu düşünebilirsiniz. Hidrojenleri de çizelim şimdi. Bağlar kısmi negatif yük ve kısmi pozitif yük. Evet, dediğim gibi, önümüzdeki videolarda suyun akışkan yapısının ısı kapasitesinin sıcaklıkları düzenleme yeteneğinin, göllerin donmamasını sağlayan gizemli özelliğinin, buharlaşmalı soğutma, yüzey gerilimi, adhezyon, kohezyon, bunların hepsinin hidrojen bağları sayesinde ortaya çıktığını göreceğiz. Hatta, en önemlisi, bu kutuplu yapısı ve hidrojen bağları sayesinde kutuplu yapıdaki diğer maddelerin suyun içinde çözülmesini sağlayan suyun çözücü özelliğini öğrenip bunun hakkında da konuşacağız. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.